Herkese merhabalar. Seyahatimizin üçüncü gününe Versailles ile devam ediyoruz. Versay, Paris'e 17 kilometre uzaklıkta bulunan 85 bin nüfuslu başka bir şehir. Ee, en önemli ziyaret noktalarından bir tanesi de Versay Sarayı ve sarayın bahçeleri. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ee, Burçak size çok güzel bilgiler verecek saray hakkında birazdan. <gülüyor> Güneşin çıkması ayrı bir mutluluk sebebi. Paris'in Enfa'dan sonra en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Versailles Sarayı'ndan tekrar selamlar. Aslında burası ilk etapta Al Köşkü olarak inşa edilmiş. Fakat daha sonra e, Kral Louis e, burayı saray haline getirmiş ve Fransız Kraliyetinin son 100 yılına ev sahipliği yapmış. Fransız kraliyetinin ihtişam, zerafet ve gövde gösterisinin bir örneği olarak tasarlanmış ve e, kraliyet ailesine ev sahipliği yaptığı 100 yıldan fazla süre boyunca da bu duygular burada yaşatılmaya çalışılmış. Öyle ki kral ve kraliçenin her hareketi, sabah uyanması, yemek yemesi, bir sürü izleyicinin olduğu seremoniler şeklinde gerçekleştiriliyormuş. Burada değinilmesi gereken önemli ayrıntılardan bir tanesi de bu saray inşa edilirken tuvalet ve banyo hiç düşünülmemiş. Çünkü o dönemdeki asillik anlayışına göre asiller gereksinimlerini istedikleri her yere yapabiliyorlarmış. Hatta öyle ki bu nedenden dolayı Avrupa'da kokusu en eşsiz saray olarak nitelendiriliyormuş versay Sarayı. Çalışanlar kullandıkları lazımlıkları odaların pencerelerinden boşalttıkları için de bu koku zamanla tüm saraya ve çalışanların kıyafetlerine dahi etmiş ve kokusuyla ünlü bir saray haline gelmiş. Bu ihtişamlı dönem yine sarayın ihtişamına yakışır bir şekilde son buluyor. Kral Louis ve eşi Antoinette de burada o kadar lüks ve ihtişam içerisinde yaşıyorlar ki halk o dönemde çok büyük bir yoksulluk çekiyor ve sarayı basarak krallığı ve Marie Antoinette'nin başlarına vuruluyor. Ee, Marie Antoinette de aynı zamanda ünlü ekmek yoksa pasta yesinler sözünün de sahibi olan kraliçe. Zaten bu olaydan sonra 1789 yılında Fransız İhtilali yaşanıyor ve Fransız İhtilali'nden sonra da saray tamamen boşaltılıyor. Saray en son günümüzdeki şekliyle müzeye çevrilmiş ve bahçeleri ve e, sarayın içerisi müze olarak kullanılıyor. Versay Sarayı aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmanın imzalandığı saray. Müttefik Devletler ve Almanya arasında Versay Anlaşması bu saraydaki odalardan bir tanesinde imzalanıyor. Hatta bu oda aynalı oda diye geçiyor. Sarayın en ünlü odalarından bir tanesi. Bahçelere gelince de burası... Çeşitli ülkelerden getirilmiş, binlerce ağacın bulunduğu, elinden fazla çeşmenin olduğu, aynı zamanda Venedik'teki Grand Kanal'dan etkilenerek içerisine bir kanalın da yerleştirildiği çok büyük bir alanı kapsayan çok güzel bir bahçeymiş. Ee, biz de şimdi gezip bahçenin güzel olup olmadığını teyit edeceğiz. Şuradan girdik saraya. Sarayın ön tarafında şöyle uzanan büyük bir bahçe var. Sanıyorum ki şuraya kadar vesaire de gidiyor. Şimdi biraz inip yürüyelim buralarda. E burada 200 bin ağaç varmış bu sarayın bahçesinde. Bakın şu zemin Avrupa'daki park ve bahçelerde bayağı yaygın. Ama bence bunun yerine bir Arnavut kaldırımı çok çok daha iyi ve estelik olur. Gerçekten çamur çamur yürüyorsun yani. Burada golf arabaları var. Bahçe çok büyük olduğu için bu bahçeleri golf arabalarıyla gezebiliyorsunuz. Biz de bir tane kiralayalım dedik. Ancak saati 38 euro'ydu. Ve en az bir saatlik kiralanabiliyormuş. O nedenle kiralamaktan vazgeçtik. yere gizliyelim. Bakın bunlar zenginler. <gülüyor> 38, 38 euro olanlar. vermişler saatine. Hızlı hızlı geziyorlar bahçeyi. Bir saatten sonra her 15 dakika içinde 9,5 euro diyorsunuz bu bahçeler e, kraliyet ailesi burada yaşarken de halka açıkmış ancak bir şartla buraya gelebilmek için e, belli bir şekilde giyinmek gerekiyormuş resmi temiz ve güzel kıyafetlerle ancak geldiğin zaman parkı ve bahçeyi gezebiliyormuş Benle ekmek yoksa pasta yesinler sözündeki pastanın makarna mı yoksa pastama olduğunu tartıştık. Net bir sonuca varamadık. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizce hangisi doğru? Pasta sözcüğü burada makarna mı yoksa bildiğimiz anlamda pasta mı? Valla bahçe uçsuz bucaksız. Gözümüzün alabildiğince gidiyor yani. belli mevsimde bu kayıtlarla da gezebiliyorsunuz sarayda şurada tarz. Geldiğimizde ve yukarıdan aşağıya doğru baktığımızda birazcık abartılmış olduğunu düşünmüştüm. Ama aşağı inip de bahçeleri dolaşmaya başladığımızda ne kadar çok ağaç ve çiçek olduğunu görünce gerçekten hakkını vermek gerektiğini düşünüyorum şu anda. Çok güzel, çok büyük ve kocaman ve çok güzel bir alan. Burada benim için de oluşan his şu oldu. Keşke yakın bir yerde yaşasaydım da durmadan buraya koşmaya gelseydim. <gülüyor> evet ve koşan insanlar da var bu arada. Evet. Şimdi Versailles Sarayı'ndan ayrılıyoruz. Biz sadece Versal bahçelerine dolaştık. Sarayın içerisine girmedik. Ee, bahçelerin giriş ücreti yok. Ee, bedavaya girip bahçelere dolaşabiliyorsunuz. Ama Versailles sarayının içine girmek istiyorsanız ödemeniz gereken en düşük ücret 19,5 Euro. Bu ücret e, girmek istediğiniz odalara turun rehberli olup olmamasına göre artabiliyor. Şimdi Paris'e dönüyoruz. Paris'te görüşmek üzere. Paris'te kullandığımız tanesi 1.9 euro olan metro bileti Versay için geçmiyor. Yeterli değil. Ayrı bir bilet almanız gerekiyor. Bu biletin fiyatı da 3.6 euro. Çünkü 40 dakikalık yaklaşık bir metro yolculuğu yapıyorsunuz ulaşmak için. Eğer Paris'te kullandığınız metro biletiyle buraya gelirseniz istasyondan çıkamayacaksınız. Çünkü biletinizle kapıları açamıyorsunuz. Çıkarken de bileti sakıyorsunuz. Ee, o yüzden ona dikkat edin. Ekstra bir bilet almanız gerekiyor. Buradan dönerken de Versailles Paris biletini almanız gerekiyor. 1345 yılında yapımı tamamlanan Notre Dame Kilisesi'nin önündeyiz şu anda. Notre Dame Kilisesi, Sen Nehri'nin ortasında yer alan bir adada yer alıyor ve gotik mimarinin en önemli temsillerinden biri olarak nitelendiriliyor. Gotik mimari ve barok mimari en çok karşımıza çıkan iki mimari türü. Aslında gotik mimari orta çağın ortasından sonuna kadar hükmünü sürdürmüş, insanın tanrı karşısında ne kadar küçük olduğunu vurgulamak amacıyla çok büyük yapılar inşa etmek üzerine kurulu bir mimari seçim. Aynı zamanda bu yapılar köşeli yapılar olarak da dikkat çekiyorlarmış. Barok mimari de 16 ve 18. yüzyıllar arasında daha süslemeli duvarlar ve büyük bahçeler içeren e, mimari eserler olarak Gotin karşısında yerini almış. 19. yüzyıl başlarında Paris'in şehir planlamacıları bakımsızlığından ötürü bu katedrali yıktırmak istemişler. Ama Victor Hugo, Notre Dame'ın Cambro adlı eserinde tam bu tarihte bu kilisenin yıkımını önlemek için yazmış. Bu romanın yazılmasıyla birlikte bu katedralin yıkılmasına karşı kampanya başlatılmış olmuş ve katedralin tekrardan yenilenmesi sağlanmış. Bilindiği gibi 2019 yılında çıkan bir yangınla bu katedral büyük bir hasar aldı. Hatta çatısı da çöktü, videosu da yayınlanmıştı. E şimdi restorasyon aşamasında belediye o kazadan sonra 5 yıl içinde yenileyeceğini ve tekrar ziyarete açacağını söylemiş bu katedrali. Şu an inşası hala devam ediyor. Paris'e 3 gün kesinlikle yeterli değil. Çünkü bu Saint Chapelle ancak şu an gelebiliyoruz. 3. günün son saatleri resmen yine içine girebildik. Kapanmış her yer. Yani net olarak söyleyebilirim ki 3 gün burası için yeterli değil. Bu şapel 1248 yılında Kral IX. Louis tarafından çıktığı Haçlı Seferlerinde topladığı kutsal emanetleri sergileme amacıyla inşa ettirilmiş. Sergilenen emanetler arasında İsa'nın giydiği dikenli taç, birkaç çivi parçası, çarmıh parçası vesaire bulunuyormuş. Ama Fransız devrimi sırasında halk tarafından, isyancılar tarafından bu şapel yağmalanmış ve bu kutsal emanetler çalınmış. Daha sonra tekrar bulunduğu söyleniyor ve şu an bu kutsal emanetler... Saint-Chapelle yerine Notre Dame Kilisesi'nde sergileniyormuş. Burası Fransız devriminden bu yana müze olarak kullanılıyor. Yine şehirdeki önemli gotik eserlerden bir tanesi. Paris Vilonu bitirmeden size Paris hakkında edindiğimiz bazı izlenimleri aktarmak istedik. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki, Eiffel Kulesi ile ilgili genellikle görüldüğü zaman hayal kırıklığına uğrandığına dair söylemler duyduk hep buraya gelmeden önce. Dolayısıyla buna karşı hep hazırlıklıydık. İlk gördüğümüzde bize de hani gerçekten çok demir yığını geldi ama bence benim fikrime göre çok da fazla hayal kırıklığı değildi. Bence uzaktan çok güzel görünüyor. Özellikle geceleri çok güzel görünüyor. Dolayısıyla benim için Eyfel Kulesi hiç de hayal kırıklığı olmadı ve ben sevdim diyebilirim. E, i̇kinci olarak bahsetmek istediğim şey e, buradaki pastanelerle alakalı olan bir durum. Bildiğiniz gibi Paris'te tatlı, kuruvasan ve pastaneler gerçekten çok ünlü ve bizim de hani vitrinlerinden gördüğümüz kadarıyla gerçekten çok güzel tatlılar yapan pastaneler vardı ancak biz bunlara giremedik çünkü gerçekten ünlü olan ve iyi, iyi ürün çıkartan bütün pastaneler çok doluydu. Ee, saatlerce sıra beklemek gerekiyor. Bir tane kuruvasan ya da bir tane tatlı yiyebilmek için. Dolayısıyla bizim size tavsiyemiz eğer Paris'e gelmeyi düşünüyorsanız en önce yapmanız gereken şey uçak biletinden önce kuruvasan için pastaneden rezervasyon ayırtmanız gerektiği. Bunu kesinlikle göz önünde bulundurun. Ya da öğlene kadar herhangi bir pastaneden kuruvasan ya da tatlınızı almış olmanız gerekiyor. Biz şu an 20 Kasım'dayız ve şu andan itibaren rezervasyon yapmak için herhangi bir pastaneye baktığımızda Ocak ayına uygun rezervasyon tarihi alabiliyoruz. Burada pastaneler gerçekten çok dolu ve yoğun. Buna karşı önleminizi almanız gerekiyor. Üçüncü olarak değinmek istediğim nokta Lourdes Müzesi. Lourdes Müzesi binasıyla, içindeki eserlerle gerçekten büyüleyici bir yer. Ve biz buraya gittiğimizde 4 tane farklı rota vardı. Ve bu rotalardan birini seçip ona göre ortadaki eserleri görebildik sadece. Bizim seçtiğimiz 1,5 saatlik bir rotaydı ve biz 2 saat 25 dakikada bu rotayı tamamladık. Ancak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki 1,5 2 saat değil, 2 gün burada vakit harcayabilirsiniz. Gerçekten eşsiz ve mükemmel. Sadece içindeki eserlerden dolayı değil, aynı zamanda binanın mimarisi de o kadar mükemmel ki yani Tavlaya mı bakacaksın, heykele mi bakacaksın yoksa yukarıdaki tavana mı bakacaksın? Gerçekten hani çok eşsiz bir yerdi. E, Louvre'a kesinlikle daha fazla vakit harcamak gerekiyor. Aynı şekilde biz sadece Louvre Müzesi'ne gidebildik. E, çünkü diğer müzelere gitmek için yeterli vaktimiz yoktu. E, ancak çok fazla müze var ve çok fazla sergi var. E, bence hani bu da dikkate alınarak Paris'e gelinmeli diye düşünüyorum. Ee, buradan da şuna bağlamak istiyorum ki biz 3 gün, 2 gece 3 gün için Paris'e gelmiştik ve bu kesinlikle Paris için yetersiz bir zaman yani burada hani 1 hafta 10 gün çok rahat sadece bu şehirde vakit harcayabilirsiniz biz 3 günde çok merkezi yerlere gidebildik sadece ve buraları hani çok rahat gezemedik açıkça söylemek gerekirse çünkü hep bir sonraki gideceğimiz yere varmamız gerekiyordu ve Paris Göründüğünden çok daha büyük bir şehir. Bir yerden bir yere gitmek gerçekten zaman alıyor. Mesela e, metro ile bir yerde iniyoruz ve gideceğimiz yere genelde 1.3 kilometre ya da 750 metre yürümemiz gerekiyor. Dolayısıyla ulaşım da burada belli bir zaman alıyor. E, Planlamamızda da buna göre yapmanızı tavsiye ediyorum. Biz Paris'ten çok memnun kaldık. Gerçekten mükemmel bir şehirdi. E, çok severek dolaştık ve kesinlikle en kısa zamanda tekrardan gelmeyi istiyoruz. Umarım e, paylaştığımız bilgiler sizin için de faydalı olur. Görüşmek üzere.